Hey Bir, hmm. Bir düşman kaldı. Low, harbor, low. Son 10 saniye. O olmuyorum. Herhalde dediğimizde Sol Bir düşman kaldı. Çok. Güzel. Yerimde sektim Allah bin türlü bela. Öldü. Kusuyu hiç kaldırabilir mi Bak şimdi konusun hazır Spike C'de düştü Zıplayalım Sahte ışınlanma Zıplayalım Göstermiyorum ben Bomba yazdım bomba da Son, Son 30 saniye Aylar botu kuruluyor. Ayakta kalan son oyuncu. Ooo. Ne diyorsun? Bir daha gönderin bir, bir daha yapalım. Yapıyoruz ya. Burada mı? Hı hı. Sky öldürdü. <gülüyor> Ayakta kalan son Hadi. oyuncu. solun var. Aa ben ne bildim ben atam ya. SC dönemedim o istaneye lazım. Doldu da hazır. Reis burada ya. <gülüyor> Mesite şim. kaldı. kim <gülüyor> çaldı? <gülüyor> <gülüyor> Bak sen üçünü de hesaplay. Çatlayacak. Soldan solaya gitmen burada. Bu iş bende. Zıplayalım. Dikkat. Double'a bakmıyorlar. Bir düşman kaldı. Long. Bomba yolda. Bomba çıktı. Bir <gülüyor> düşman kaldı. Long. İce. Ben onu yana vuruyorum. <gülüyor> <Elinize, sağ olun>. Merhaba, <gülüyor>